Bileklerden düşmektense yer altında yükselmek hedefim Kiralık bir ev değildi bedenim, sırtımdaki çantada kefenim Ben o hiç ödemediğiniz bedelim, varsa yine bir şeyler deneyelim olmazsa da olur En azından olur bir deneyim, on kere yüz kere bin kereyim Uzak görme beni dip dibeyim. katil birinin kendini öldürme fikriyim Beni anlamak istiyorsan kafana bir kart boşalta bilmen gerekir Net bir cevabım yok çeldiricim, gereksiz bilgilerle dolu beynim Yüzünüzden düşen parçalardan bir tanesiyim Boyun eğmem ayakta ölürüm göz doktoruyum Ama körüm bu yolun sonu yok külüm. Sıkı bağlı çözülmüyor düğüm Siktiret bugünü unutma dünü Bir bir türlü Bir iş zaman mühürlü Hayallerim yüzme dersi veriyor Beni bilenler uzaktan tanıyor Gölgeme gelme desem de geliyor Sağım verse de solum duymuyor Çabala istediğin kadarı ol demeden olmuyor Beni başkasıyla karıştırmayın Sabrım kemoterapi tedavisi görüyor Ağlarım halime düştüm Kalkamam hala Bilmiyorum Sorunlar üst üste geldikçe Toplayamam kendimi Kendimi biliyorum, alarım halime düştüm kalkamam hala. Dinliyorum, sorunlar üst üste geldikçe toplayamam kendimi, kendimi. Biliyorum. Gözdağı vermeyi bırakın artık aha emin olmadan adım atmadım Saymadım hiçbir zaman dostumu ben geçmemişti beş parmağı Farkına varmadan kurdum hayalimi belki bu yüzden göze battı Susmalısın dostum lanet olsun hayat birimiz haklı çıkardı Hiçbir şey takmadan gülümsedim ben hayata özümseyip bana ölüm dedin Lan yapayım dört tarzlı bir kelimeyi ha? ha Karşıma durup da direnmeyin siz söylediklerime bilenmeyin Beni bir bilmece gibi çözemezsiniz aklınız almaz denemeyin Sür Delim bu diyardan dostum rast gelmek istemem hiç birisiyle Sözlerim bıçak gibi keskin olabilir sen buna denk birisiysen Bir kadavra'nın son kelimeleri beni hayata döndürebilir misin ki? Ya da öyle birisini getir bana Konuşmayı biz bilmeyelim Delirmedim ben yanlışınız var hayat normallere göre değil Normal olan siz miydiniz ki? Laflarınızı ben destekleyeyim Kaçmadım ama yenildim Çünkü insan oğluna güvendim ve dinlediğiniz bu parça kulakları kemoterapi etkisiydi Ağlarım halime düştüm kalkamam hala Kendimi biliyorum Ağlarım halime düştüm Kalkamam hala Diriliyorum Sorunlar üst üste geldikçe Toplayamam kendimi Kendimi biliyorum Bye. Wow.